Değerli izleyenler hepinize sağlıklı günler ve iyi Ramazanlar diliyorum. Bugün dördüncü videomu yayınlıyorum. Bu videomun konusu yıldırımdan korunma proje yapımı ile ilgili adımlar. Bir yıldırımdan korunma projesi yapmaya başlarken önce bu projenin konusu olan yapı veya yapıların özelliklerinin iyice bilinmesi gerekir. Bu özellikler genelde yapının kullanım amacına bağlı olarak ortaya çıkar. Genel olarak sınıflandırma yaparsak özelliklerine göre korunacak yapılar şöyle tanımlayabiliriz. Bir, normal aile yaşamları için kullanılan yapılar. İki, toplumsal ortak hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için yapılar. Bunlar hastane, okul, ibadethane, haberleşme santralleri, su, gaz, elektrik, Üretim ve dağıtımla ilgili tesisler olabilir. Üç, üretim gerçekleştiren yapılar. sanayi yapıları, fabrikalar bunlar. Dört, tarım ve hayvancılık hissetmeleri. Seralar ve besi hayvancılığı, hayvan yetiştirme tesisleri olabilir. En sonuncusu da teknolojik araştırma laboratuvarları olarak. ...tanımlanabilir veya teknolojik binalar olarak tanımlanabilir. Bu özellikler, bu kullanım amacı binalarla ilgili özel bir takım detayların geliştirilmesine e, sebep olabilir. Bunu biraz sonra örneklerle anlatacağız. Projelendirme meclisi ikinci adım risk belirlemedir. Yani bir yapının yıldırımdan korunması ile ilgili... Riskler nedir? Gerek var mıdır yapının yıldırımdan korunmasına? Yok mudurun Cevabıdır bu adım. TSE EN 62305-2'ye göre yapıya ait risk belirlenir. Bunun sonucu olarak yıldırımlı tesisatı gerekir veya gerekmez denir. Tabi gerekmezse artık proje yapmaya gerek kalmaz. Ancak gerekirse önümüzde Üçüncü adımımız vardır. Bu adım gereği yıldırımdan korunma tesisatı yapılacaksa bunun nasıl yapılacağını kararlaştırmamız gerekir. Bunlar da iki başlık altında tanımlanır standartta. Birincisi yapıya direkt olarak uygulanmış yıldırımlık. ikincisi de yapıdan ayrılmış yani yapıdan yalıtılmış olarak uygulanmış yıldırımlık tesisattır. Bu iki tesisat uygulamasından birisine karar vermemiz gerekir. İşte burada bina özellikleri söz konusu olur. Mesela teknolojik bir yapıysa burada izole etmek yapıda bir daha iyi bir çözüm olabilir. Ama bir yapının herhangi bir basri yok, çok önemli olmayan bir yapıysa yıldırımlık tesisatı yapıya direkt olarak uygulanabilir. Bu Yapıdan yalıtılmış veya yapıya direkt uygulanmış yıldırımlık tesisatı yapımı ile ilgili seçimden sonra <gülüyor> üçüncü seçimimiz burada uygulanacak iletkenin cinsi ve kesidi ile ilgili seçimdir. Şimdi yapıya direkt uygulanmış yıldırımlık nedir? Biraz daha açalım o konuyu. Şimdi ya buna izole olmayan yıldırımdan korunma sistemi de diyoruz. Standartlarda bu şekilde geçiyor. Ayrık yıldırımlık, şey ayrık olmayan yıldırımlık veya izole olmayan yıldırımlık gibi. Bunun uygulandığı yapılar demin de söylediğim gibi normal kullanımı olan yapılardır. Bu yapılarda elektromanyetik alanın risk yaratması önemsenmez. Yanıcı olma özelliği olmayan yapılardır. Ark tehlikesi bu yüzden dikkate alınmaz. Sonuç olarak izole bir YKS'ye gerek yoktur. YKS dediğim yıldırımdan korunma sistemi oluyor arkadaşlar. Ee, burada tek dikkat edilecek konu 62.305 3 standartımızda yıldırımlık tesisatının yapıdaki metal nesnelere yaklaşma aralığıdır. Ee, iletkenleri iniş iletkenini ve yıldırımlık iletkenini yapıdaki diğer metal nesnelerden bu S mesafesi kadar ayırmamız gerekir. Tehlikeli aklar olmasın diye. Ee, bir buna dikkat etmemiz gerekiyor bu uygulamada. Bir de yine tabi bu uygulamada da eş potansiyelleme çok önemlidir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu uygulamadan sonra yine yapıya direkt olarak uygulanmış yıldırımlığın bir başka tipinden bahsedelim. Bu da yine deminki gibidir. Aynı şekilde binanın özellikleri demin anlattığım gibidir. Ancak burada öyle bir sıkıntı olur ki yıldırımlık inetgeni güzergah olarak yapıdaki iletken metal nesnelere mesela bir pencere kasasına metal olan veya bir işte uydu anten sistemine ...çok yakın gitmek zorunda kalabilir ve bu uyulması gereken S mesafesini bozan bir durum ortaya çıkarırsa... ...o zaman bu geçişlerde yani bu noktalardaki yıldırımlık iletkeni geçişlerinde yuvarlak izoleli özel yıldırımlık kabloları kullanılarak geçinir. Bu... Ama yine sistem neticede yıldırımdan korunma sistemi yapıya direkt olarak uygulanmış yıldırımlık olarak anılır. Burada da tabii eş potansiyelleme gene çok önemlidir. E, dikkat edilmesi gereken konulardan birisidir. Şimdi yapıya direkt uygulanmış yıldırımlık sistemlerini böylelikle görmüş oluyoruz. Yani... Bunu özetlersek, yapıya yıldırımlıdan korunma sistemini, tesisatını direkt uygulayacağız. Ancak yapıdaki metal nesnelere yaklaşmasını veya bunlardan ne kadar ayrı kalması gerektiğini iyi e, tespit edip uygulayacağız. Eğer bir takım imkansızlıklarla karşılaşır, S mesafesinden dolayı iletgenin güzergahını değiştirmek zorunda kalıp bir sıkıntı yaşanırsa projelendirmede o zaman o nokta geçişlerinde izoleli kablo kullanarak e, bu sıkıntı giderilmiş olur. Şimdi ikinci seçeceğimiz uygulama yapıdan ayrılmış yani yalıtılmış olarak uygulanmış yıldırımlıktır. Burada adından da belli olduğu gibi yıldırımlıktı esatının yapıdan yalıtılmış bir yalıtmayla ayrılmış olması gerekir. Bu uygulamanın yapılabilmesi için. Bunun ilk örneğini yapıdan tamamen ayrı yapılmış bir yıldırımdan korunma sistemi olarak şu resimde veriyoruz. E, bu tür yapılar genelde cephanelik türü patlayıcı, yanıcı madde bulunduran yapılar olabilir. Bunlardan e, belli bir mesafe ki bu mesafe yine 62.305 lira 3 standartının belirlediği ona göre belirlenen S kritik açıklığından daha uzağa tesis edilmiş bir yıldırımlı tesisatını söz konusu eder bu konu bu konudaki seçimimiz. Veya güresinde gördüğünüz gibi işte bir yapı var ve bundan en az S mesafesi kadar uzaklıkta bir iletken direk olabilir, yalıtkan direk olabilir, bir direk monte edilmiş yıldırımlık sistemiyle bu yapı korunur. Bu yapıdan ayrılmış olarak uygulanmış bir yıldırımlık tesisatı örneğidir. Aynı şekilde böyle bir direğin üstüne yapıyı çevreleyen direkler konup gergi hatlarıyla da yapılan yıldırımlık tesisatı aynı Tanıma girer. Yine yapıdan ayrılmış yıldırımlık tesisatı olarak örnek gösterilebilir. Tabi burada da gene yapıdan ayrı da olsa yıldırımlık sistemi yapının topraklamasıyla eş potansiyel olacak şekilde mutlaka düzenlenmelidir. Yine yapıdan ayrılmış olarak uygulanan yıldırımlık tesisatına bir örnek de resimde gördüğünüz gibi verebiliriz. Yine yapıdaki S kritik açıklığını sağlayacak yalıtkan malzemelerle yapılmış e, tutucularla yıldırımlık iletkeni binaya döşenir. Aynı şekilde yakalama ucu sistemi, iletkense kafes metodu ise mesela, kafes, teki, kafes uygulaması ise kafes iletkenlerinin S mesafedeki kadar uzaklaştırılmasıyla yapıda sağlanır. Bizim bu resimde bir aktif paratoner görüyoruz. Aktif paratonerin direği de sarı renkli olduğu için izole bir direktir ve bu direk sayesinde hem de iniş iletkenlerini yapı çatı ve yapının inişi boyunca yine yalıtkan parçalarla bir yapıdan sey kadar uzaklaştırdığımız için bu da yapıdan ayrılmış bir yıldırımdan korunma sistemine örnektir. Yine hemen o çizimimizin yanında bir fotoğrafta görüyorsunuz. Buradaki iletkenlerde fotoğrafta gördüğünüz gibi tamamen yalıtkan parçalarla yapıdan uzaklaştırılarak döşenir. Yıldırımlık sistemi bu şekilde oluşturulur. Bir başka yapıdan ayrılmış yıldırımdan korunma sistemine örnek de bu resimdeki ne vereceğiz? Resimdeki yine e, çizimle yapılmış olan resimdeki ayrılmış yıldırımdan korunma sistemi S misafisi vardır yapıda olması gereken ama izolelik kablo kullanarak indiğiniz zaman iniş iletkenini topraklamaya kadar e, bu iniş iletkenini S'ye kadar değil yapıya e, çok yakın yapının bizzat üstüne döşenmiş olarak kullanabileceğiniz kablolarla yapılır. Aynı şekilde fotoğraf gördüğünüz gördüğünüz fotoğrafta da yıldırımlık tesisatı kabloyla yapılmıştır. En sağdaki küçük fotoğrafta bu kablonun kendisi görülür. Böyle yerlerde komple tesisat böyle bir izoleli kabloyla yapılabilir. ki Öyle yapılır. Böyle yapıldığı zaman ee, tercih bizim yassı likon dediğimiz empedansı normal iletkene göre 4 müslik, teorik olarak 4 küçük olan e, bir ve ekranlı bir kablo, kablo kullanarak yapılır. E, hem kablonun elektromanyetik alan etkisini azaltmak amacı taşır bu kabloyu kullanmak hem de s mesafeti kadar uzaklaşmaya gerek kalmadan bu iletkeni topraklamaya kadar döşeyebilirsiniz. Bu ay, yapıdan ayrılmış yıldırımı tesisatı için verilen bu örnekte de yine e, topraklamaya giren bu hat, binanın eş potansiyel topraklaması vasıtasıyla binanın içindeki topraklamayla da birleştirilir. Şimdi buraya kadar yapıdan ayrılmış ve ayrılmamış yıldırımdan korunma tesisatlarını nasıl sınıflandırdığımızı anlattık. Bunlar maalesef e, firma kataloglarında bunlarla ilgili malzemelerin olduğu sayfalar karman çorman olduğu için yani bir düzen bu şekilde bir sınıflandırmayla sunulmadığı için ben buna çok şahit oluyorum. Hem üreti, şey, tüketiciler hem bu işi uygulayanlar malzeme seçerken baya zorlanıyorlar. Şahsen ben Rassan'da da bu konuda bir düzenleme yapılmasını e, kullanıcıların ...daha kolay adapte olmasını sağlamasının gerekli olduğu görüşünü savunuyorum. Yakında herhalde böyle bir düzenleme yapılacaktır. Bundan sonra karar verilecek uygulamaya göre iletken cinsi ve kesitleri seçilmelidir. Bu da yine TSN 62305 3 çizelge altıda standartta verilir. Yani... Yapıla bir yapıda yıldırımlık teslatı için kullanacak iletken cinsleri ne olabilir? Kesitleri ne olabilir? Bunlar bu standartta verilir. İzole iletkenler seçilebilir. İnş inetkeli için, yıldırımlık iletkenleri için. Bunlar yalıtılmış yuvarlak özel yıldırımlık kablosudur. Sadece yalıtım amaçlıdır. Bu yani kritik S mesafe, S mesafesinin kritik açıklığı sıkıntı çıkardığı yerlerde kullanmak için üretilmiş sadece yalıtım yalıtılmış özel yıldırımlık kablolarıdır. Veya ikincisi yalıtılmış yaslı özel yıldırımlık kablosudur ki yaklaşık 4 misli düşük empedansa sahip hem de ekranlı bir kablodur. Bu kullanılabilir. İzole olmayan iletkenler içinde hep bizim bildiği bakır iletkenler ilk sırada gelir. Bundan sonra çatı yapısının çatı malzemesinin özellikle cinsine göre alüminyum iletkenler de kullanılabilir. Çünkü bakır bir iletken alüminyum bir çatıda alüminyum çatı veya çelik çatıyla korozyon riski oluşturabilir. O zaman bu tür çatılarda alüminyum iletkenlerin kullanılması tercih edilir. Bunları bir başka alternatifi galvanizli iletkenlerdir. Bunlar da alüminyum iletkenler gibi tercih edilebilir. Ancak ee, bu tesisatı kuran e, e, ekipler genelde alüminyum iletkenleri tercih eder. Kolay işlenebildiği için. Üstelik bir de üç kadar çelikten ve bakırdan hafif olduğu için e, çatıya getireceği yük olsun. E, kolay işleme ve montajlama özelliği olsun. Galvanizli iletkenler yerine genelde alüminyum iletkenler kullanılabilir. E, standart, paslanmaz çelik iletkenlerin de kullanılabileceğini tablolamıştır. Bu çok korocuk ortamlarda e, başvurulacak bir iletken seçimi olabilir. E, bu şekilde iletkenlerimizi de seçtikten sonra kesitleri de yine bu çizelge altıda iletkenler göreceğiz. Şimdi bunu seçtik. Eee, projelendirmede dördüncü adıma geldik. Şimdi yıldırımlık tesisatını ayrıp mı yapacağız? Yani binadan ayrı mı yapacağız? Birleşik mi yapacağız binaya? Bunu seçtik. İletken cinsizini seçtik ve çizimlerimizi yaptık. Nasıl, hangi güzel güzergahlardan nasıl iletkenlerin döşeneceğine dair. Bunu yaptıktan sonra Projede aşağıdaki bu bahsedeceğim üç tane metoddan herhangi birisiyle veya uygun olan birisiyle yıldırımdan korunma tesisatınızın doğrulanması yapılmalıdır. Dördüncü adımda çizimlerle bunu göstermeniz gerekir. Yani yuvarlanan küre metodu veya kafes metodu veya koruma açı metoduna göre Koyduğunuz yıldırımdan korunma elemanlarının bu binayı gerçekten koruyup korumadığını bu metotlarla göstermeniz gerekmektedir. Projelendirmenin bu adımında böylelikle bittikten sonra topraklama tasarımına sıra gelir. Projelendirmede topraklama, stand, topraklama için, e, tasarımı için yine TSN 623005 TL 3'te anlatıldığı gibi bir uygulama yapılır. Bu uygulama yalnız iki tiptir. Yani seçim yapmamız gerekir burada. Birisi A tipi, birisi B tipidir. Ben akılda kalsın, pratik olsun diye A tipine A harfinden kaynaklanan ayrık topraklama diyorum. Bu, mesela bir kafes sistemi yaptığınız veya bir aktif paratoner iniş sisteminde o iniş sistemine bağlı olan sadece tek bir topraklama sistemi olarak anlatılır. Bağımsız bir topraklamadır o inişe bağlı. B tipi topraklama da bütünleşik topraklama B harfinden bütünleşik kelimesini üreterek bütünleşik topraklama diye tanımladı. Bu topraklama da mesela bir kafe sisteminde birçok iniş vardır biliyorsunuz. Bu inişlerin hepsinin bağlandığı binayı çevriliyen halka şeklinde, ring şeklinde bir topraklamadır. Böyle yapılırsa buna B tipi denir. Aynı şekilde aktif paratonerin topraklaması da binayı dolaşan, bizim aynı zamanda eski dille ihata topraklaması dediğimiz bina çevre topraklaması da olabilir. Ona bağlanabilir. Bu da yine B tipi topraklama olarak anılır. Bazı uygulamalarda topraklama direnci yetersiz olursa, o zaman A ve B tipi karışık topraklama yapılabilir. Yani bir ring topraklamaya uzantılar çıkarak B tipi bireysel topraklamalar eklenebilir. Buna da A-B tipi karışık topraklama diyeceğiz. Bu şekilde topraklamayı bitirdiğimiz zaman tabii hatırlar arkadaşlarımızın çoğu 62.305 TL işte sistemin topraklama direnci maksimum 10-10 olması tavsiye edilen bir değerdir. Fakat 10-10 bulunmadığı elde edilemediği durumlarda bu direnç daha yüksek kalabilir. Bununla ilgili standartta değişik açıklamalar vardır arkadaşlar. Ama 10-10 ve altında olması ısrarla tercih edilen bir konudur. Topraklama yıldırımdan korunma tesisatını topraklama tasarımında bu şekilde çözdükten sonra e, iç yıldırımlık tasarlanmasına sıra gelir. Altıncı adımdır bu adım. Bu adımda biliyorsunuz e, 62.305 standart serisi dört çifti. Bunun e, dördüncü cildi iç yıldırımdan korunmayla ilgilidir. E, üçüncü cildi ise dış yıldırımdan korunmayla ilgilidir. Yani demin anlattıklarımız tamamen dış yıldırımdan korunmayla ilgiliydi. Şu anda altıncı adımda iç yıldırımlık tasarlamayla e, dördüncü cildin konusu olan uygulamaya geçiyoruz projelendirmede. Projelendirmede bu projelendirmede tabii zayıf ve kuvvetli akım şemalarının önünüzde olması gerekir. Bu, bu şemalara göre e, karar vermeniz gerekir. Bu şemalarda kuvvetli akım kolon şemasında tip 1, tip 1 artı iki veya tip 2 bu tip 1 ile tip 2 koruma ünitesi dediğimiz e, darbe koruyucuların test edilmesiyle ilgili aradaki mesafe ile ilgili bir e, seçim konusudur. Tip 1, tip 1 veya tip 2 e, veya ikisinin tip 1 artı 2'yi birlikte içeren pompak koruyucular konabilir power'da. Bu ana panoda tip 1 konur mesela. E, ondan sonraki gelen dağıtım tablolarında tip 2 konabilir. Ee, tip 3 olarak da son priz noktalarında, son kullanılan yani tesisatın son uçlarında kullanılan cihazlarla ilgili koruma üniteleri diyoruz. Darbe koruyucular konabilir. Proje üstünde tabi bunlar. Ee, böylelikle kuvvetli akım ee, yıldırım, iç yıldırımdan korunması tamamlandıktan sonra bir sefer zayıf akım, data, telefon, kamera ve diğer hatlarla ilgili hatları da korumak gerekebilir işin önemine göre. Bunlar da koruma yaparken tabii konnektör tipleri bu kabloların çok önemlidir. Çünkü bu koruyucular genellikle konnektör tiplerine göre üretilir. Konnektör tiplerinin mesela bir BNC konnektörse BNC girişi çıkışı olan bir darbe koruyucu bu noktalarda kullanılır. Dolayısıyla zayıf akım kolon şemasında da e, gerekli olan yerlere bu şekilde ko konnektör yapısına uygun darbe koruyucular konur. İç yıldırımdan koruma projesinde. Daha sonra bir başka uygulama, ek uygulama kablolarda veya belli acimlerde ekranlama yapılması gerekebilir yani o belli hacimlardaki donanımların özelliğine göre onların beslemeleri veya işte zayıf akım hatlarının giriş çıkışı ile ilgili olduğu durumlarda bu kabloların çok kaliteli bir şekilde ekranlama yapılmış ekranlı kablolar olması seçilir ve projeye o şekilde uygulanır. Ee, tabi Power kablo besleme kablolarında da bu ekranlamanın gerekli olduğu yerler olabilir Bu neyi sağlayacaktır çevrelerine yayacakları elektromanyetik alan etkisini azaltmaya yarayacaktır veya etkilenmemelerini sağlayacaktır kabloların ortamda oluşacak elektromanyetik alandan e, bu da sağlandıktan sonra en önemli konu iççıldırıllıkta da tabi eş potansiyellemedir eş potansiyelleme, hem dış yıldızlısının hem iç yıldızlısının olmazsa olmazıdır. Ee, çok önemli bir konudur. Ee, değerli izleyiciler, böylelikle tasarım tamamlanmış olacak altı adımda. Anlattıklarımın yararlı olması dileğiyle hepinize güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.